straight hayretle de voltu da aldım. E, almanın sebebi ise şu arkadaşlar e, benim aracım 10 e, ben işte, bir hava filtre üzerine gittim. ondan dolayı problem olarak aldım. E, şöyle e, ben böyle kapsam yapayım dedim soruna başladım. Ambalajdan aşağı inerken genelde yanması sebebi voltan azaldığı için yanar. E, çünkü eksit falan durumu yok. Araba zaten yeni araba, yanında, bir araba. Normalde bu araba böyle çalışır. Teorik sebepler birçok olma şansı. %20'den de Ön baslar tabii ki daha hani yeni yeni almaya başladım. Abi bir ay daha beni idare eder bu baba Ben ee, yedek parça diye gelene onun için aldım. Bir ay daha yedek aldım aslında. Bu arada motorumuz da 100 km'ye geldi. 100 kilometreye geldi. 300 e, sanıyorum e, evrakta 200 300 kilometre arası yazıyor herhalde. 300-400 kilometre arası modacı var. Modacıdan sonra motorun e, kilidi açtıracağım. E, Kız kesici var motorda. Ondan sonra testte tekrardan çıkacağım motorun. Evet, şu Bir evet arkadaşlar şu an geldik minibüsün yanındayım şu an hava çok sıkıntılı lodos var zaten böyle uyarı yaptılar tam Allah'tan eve yaklaşmıştım ki o zaman lodos başladı yağmur yağmaya başladı aracı motorumu park etti şimdi bahçeye kapraktım motorumu. Ee, aracıma geldim. Aracımla normalde ormanda böyle hani hem hava olarak yaparız dediğim ara, arabanın eksiklerini ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, hava çok e, yağmurlu ve şu an toprak ıslak olduğu için şey zarar vermek istemedim. Çünkü topraklı yol olduğu için ıslak olduğu için yollar kötü durumda olma ihtimali var. Evet şimdi minibüsümüze bir adet. da hava fitrimiz var. Bu mazot filtresi. Bu arada bu, bu mazot filtresinin e, önceden yan sanayisi. Yani yan sanayi derken orijinal yine bu ama Fiyatı daha uygun bunun. Ee, orijinal dedikleri kendi fabrikanın yani Peugeot'un kendi ürettiği 1000 liraydı. Bu 500 liraydı. Ben de bunu almayı tercih etti. Bu mazot üresi. Mazot üresi dedim hani sıkıntı olmaz mı dedim. Orijinal olmadığı için dedim. Ama bu da orijinale yakın dedi. Yani orijinal ayarında dedi. Ondan dolayı bunu deneyeceğiz. Ee, daha sonra burada yağımız var. Mobil aldım yağı. Mobil'in 5-30 yağını aldım. Hafif ticara araç olarak geçiyor. 7 liralık yağ bu. Ee, bunu tercih ettim. Daha önceden aşağıda atölyemde de yağ var. 0.30 o. Bu 5.30. O yağ kullanmamamın sebebi ekleme yağı olarak kullanacağım. Çünkü çok fazla yok. 1.5 litre falan kalmıştır içinde. Bakalım bu mobil yağını da deneyelim. Bu mobil bir kullandım daha önceden ama kullandığım yağ ESP'ydi. Bu ACC3 modeli mobilim Bunu da bakalım herhangi bir motorda sesinde azalma olacak mı? Bu motorun sesinde biraz sanki bana çok fazla ses geliyormuş gibi geliyor. Ya da motor zincirli motor olduğu için de olabilir. Trigger kayışı yok bunlarda bu araçlarda Peugeot'larda. Burada da hava fitrimiz bulunmakta. Bunların hava fitresi bu şekilde oluyor. Standart geliyor. Genelde e, minibüslerin hava filtresi değişmez. Genelde standarttır. Şöyle Fitron marka aldım. Zaten e, orijinale yakın bu da. Yani yan sanayi ama bunlar orijinale yakın filtreler olduğu için sıkıntı olmuyor. Zaten bunları kullandığım filtre daha önceden de. Neyse açarız daha sonra. Şöyle şurada ön baltaları aldım. Bu ee, motorla gelirken de söylemiştim neden aldığımı. Ee, fren balatalarımız yavaşladı yani yavaşlısı diyorum. Fren hidrolik ışığı yanıp sönmeye başladı çok dik rampalarda falan. Bu da bunun sebebi de fren baltasının azaldığından dolayı böyle bir şey yapıyor. Tabii ki fren sıvısı eklersek ışıkta ayak mıcak ancak e, şöyle bir durum var zaten fren balatası bittiği için azalma yapıyor hidrolik aşağı düşüyor yani gerek duymadım. Şurada yağ filtremiz var. Bu da yağ filtremiz. Şöyle yağ filtresinde. Biri aynı şekilde Fitron marka. Bunlar Alman diye mi geçiyordu? Öyle bir şeydi herhalde ya. Man'ın yapımı diyebiliyorum onu. Man. Evet, burada da vd 40 aldık. Bu VD40'ı yedek olarak aldım. Şu an bunu VD40'ı kullanacağım bir yer yok. Şöyle VD40'ımız da var. VD40'ı şu an yani çoğu yerde kullanıldığı için VD40'ı öyle genel amaçlı aldım. Evet malzemeleri gördünüz. Bu malzemeleri kullanacağız. Ee, tabii ki ilk öncelik işlemimiz yağımızı boşaltmakla başlayacağız da bunu işlemleri yapmadan önce şu benim alet eda atlar tofaşın içinde. Binek arabadan ART devletleri alalım. Gerekli ekipmanlarımızı alalım. Daha sonra aracımızı kaldıracağız biraz. Aracı kaldırmadan altına yağ boşaltmayı yapamayacağım. Tabii atölyeden de ekip şey vardı. Yağ boşaltacağımız kabı aldı. Yere boşaltıyoruz tabii burada Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu yağ çevreye zararlı. Ben şimdi burada yaparken arada bir bazen ilk başlarda tabii ki yere çok döktüm. Ama sonradan artık el çabuk olduğu için artık yere dökmeden... Yapabiliyorum hani az bir şekilde dökülüyor minimum dökülüyor onu da toparlıyorum hani böyle e, serpak falan kullanıp yerden silip o şekilde alıyorum bezle falan. E, bunlara dikkat edin arkadaşlar e, yağ çok e, çevreye zararlı bu arada bunu da belirteyim. E, Şimdi gidelim araçtan ekipmanlarımızı alalım. Evet arkadaşlar şu an atölyeye geldik. Atölyede böyle darmo e, Buranın böyle olması sebebi mutfak tadilatı yaptığım için e, malzemeleri buraya yayıyordum mutfaktan indirdiğim malzemelerin birkaçında. Şöyle burada tahtalarımız var. Bu tahtayı söküp kullanacağım için. Şurada da gördüğünüz gibi eski filtre. Filtron marka. Bu da yağ filtresi. Burada şu motor temizleme spreyimiz var. Bunları falan daha kullanmadım. Burada eski yağlarımı biriktiriyorum. Bunları atmıyorum çöpe. Daha önce de demiştim. Burada da az bir şecik 30 yağımız buluyor. Bu temiz yağ. Burada kirli yağlar var. Havalı kornamız. Burada eski bezlerim var. Şimdi bize lazım olan şu eski yağ. Bu tovaçtan kalan yağ bu da. Size lazım olan bu yağ boşaltma işini. Bu yağ doldurmak için kullanacağımız. Evet gelmişken içeriği de gösterelim. Evet şurada şöyle içeri doğru göstermek istiyorum. Daha daha henüz bitmedi bu arada bunu da söyleyeyim. Şurada çimantolar var. Ee, şurada tofaşın eski e, aparatları var. Burada fren hortumları var tofaşın daha bunlar. Eski parçalar, yeni parçalar. Burada disklerimiz var. Burada vesting kutumuz eski. Burada sinir kapağımız var, burada lay makineleri var, camlar boşta şu an. Burada macunlar, spreyler, astarlar, kaynak makinesi, aparatları. Burada 4 tane aküm var, arabalardan söktüğüm aküler. Burada monitörüm var, bu monitörün arızalı, ee, onun yapma şansımız yok diyebiliyorum. Burada da bu hava kopresörü yapmıştım kendim, Bunun, e, bu havanın 8 bara geldiğinde tangle kesmesi için cihaz, aparat yani, role. Diyelim daha doğrusu bu da göstergesi, burada da eski yağlar Motor yağları, bu da bilgi yağları. bu da eski fitre, dört tane fitre var şu an, bu da eski fitre, aynı kanal fitresi. Şurada da eski bir şunlar var. Bu tovachin eski sinir kapağın contası. yanık olan conta. patlamıştı bu conta. Burada tahtalar var. Bunları kullanacağız. Tabii ki raflar yapılacak. Burada eski abizalar, uydu. Bunların hepsi töplerle toplanacak. Kablolar falan. Burada aracımızın eski topaşın eski manifazı. Hani değiştirdiğimi söylemiştim ya. İnanmayanlar için. Burada bakın. Hepsi burada. Bu, burası kırık olduğu için değiştirdim. Şurası. Bunları. Bu şekilde. Ee, bu da eski tank. Topaşın eski tankı. Şuruma Yüz tutmuş. Bak içine Sulu, sulu kullanmaktan. Artifirsiz olduğu için böyle olmuş. Burada eski ekran kartları var. Minik yapmak için, bitcoin cihazı için kullanmıştık ama yapamadık. O kaldı. Ee, burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle daha henüz toparlanmadı burası. Şurada camlarım var. Bu camlardan da bir şeyler yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Şurada test sistemi var. Eski. Burada eski bir laptop var. Çalışıyor ancak şu an e, kullanmıyor. Şu an fazla laptop fazlalığı var. Onu da eğer kullanırsam, yapabilirsem bir şey, için şey kullanırız ama. Evet, şu an aracımızı ka kaldırmak kaldırdık. Buradan da lifte destekleyeceğiz. Buradan da lifte kaldırıp altına gireceğim arabanın. Sımasını e, ısınmasını bekliyordur. bir Gel, ısıtlara gelmesi gelsin ki yağ sıcakken daha çok katması için soğuk yağ çok katmıyor, akışkanlığı az olduğu için biraz bekliyoruz bu konuda, bilginiz olsun. Evet şimdi aracın sökme işlemleri için kullanacağımız alet edevatlar bunlardı. Daha önce de göstermiştim. Bu huni yeni aldım, şimdi daha yeni fark ettim. Artık bu şişeyi kullanmaya gerek yok, diğer işlerde kullanıyoruz bu şişeyi ama yine de yanımda kalsın diye aldım. Burada yağımızı boşaltacağımız kabımız. Bu cırcır anahtarımız. Bu yağ fite sökme anahtarı. Bu hava fitesi sökme için kullanacağımız tornavida. E, matkap falan da kullanabilirsiniz. Akülü vidal ama. Bu ise aparatımız. E, lokma uçları. şu şekilde. Alyan uç bunlar. Şöyle altıgen köşe. Buna da tapamızı sökeceğiz. Ha, bir arada şeyi de söylemeyi unutmuşum ya. Şurada tap olması lazım. Şu poşetin içinde bir tapa olması lazım. Poşetim içinde çıkartmayı unutmuşuz, aynen. Evet, şurada şu tapamızı da koymayı Bu tapalar da değişiyor. Geçen tapa kalmadığı için değiştirmedim. Burada aracımızı kaldırmamız için krikomuz var. Şöyle kriko. Şimdi aracı krikoya kaldıracağım. Bu şekilde dengelenecek. Hem arabamız ısınır o arada. Evet şu an H8 olan Alia'nın takımımızı aldık. Bu da yeni tapamız. Yeni tapamızın ucu H8 bazen değişiklik olabiliyor. Belki şimdi arabanın altındaki H17, H6 çıkabilir. Ben şimdi H8 taktım buraya. H8 olan ucu. Bakalım sökebilecek miyiz? Evet hararetimiz yere, yere gelmiş. 70'ler civarında falan şu an. Ee, şimdi aracın yağ kartelini sökmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar şu an arabanın altındayım. Şurada kartelimizin tapasını sökeceğiz şöyle Başta bir gevşetelim. Daha sonra altına tak şey hazne koyacağız. Evet burayı elimle gevşettim. Şimdi sıra Yağ şu. Gördünüz. Yağ bunu sökeceğiz. Yağ fitresini sökmek için ise kullanacağımız aparat bu. Bunu şimdi o gıcır gıcır takacağız. Anladın Şu an gitti mi lan? Şu an nereye? Aa anahtar düşmüş bak. Arabanın anahtarı kulağısana. <gülüyor> motoru öyle <karayı> çıkarsana. Aa, <gülüyor> motoru ya, çok yağıyor ya. Kapattım motorun üstünü. Şimdi şu şunu sökelim. Tık. bunu tıkacağız. Sonra işlemi işlemiz tamam <gülüyor> <gülüyor> Şimdi altını hazneye alıp eee altını hazne bu karta tabasını direkt boşa çıkartacağım. Evet, şimdi haznemizi koyduk aşağıya. Şuradan ayarlayalım. Şuradan yavaş yavaş. Akmaya yavaş, zaten yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi direkt yere dökmeden bu şekilde direkt çekiyoruz. Bastırıyoruz. İlk başta tapa yukarı doğru bastığınızda ayağı boşalmaz. Şuradan da bunu açıyorum ki hava yapsın. Daha rahat boşalsın. Neyzesi'yi sileceğiz, daha sonra devam ederken, şuradaki vidalardan, şurada bir 4 tane vida var kenarlarda. Şurada da var burada var. Bunu sökeceğiz, bu 4 vidayı söktükten sonra, bu zaten kafası çıkıyor buradan. Azadan söktük, şimdi Yerinden alacağız. Bayağı bir kirlenmiş. İçinde de ufaktan bir kirlenme mevcut. Evet. Eski hava filtremiz gördüğünüz gibi. Şimdi yine hava bakın. Aradaki farkı göreceksiniz. Şu an aracın bakımını geciktirdim. Ee, yoğunluktan dolayı zaman bulamadım. Motor işleriyle uğraştık. Onunla uğraştık. Ee, bundan kaynaklı. Şimdi aradaki farkı görün. 12.000 ede yağ bakımına gittim. Normalde 10-15.000 alıyor ama ben hep 10.000'de bir değiştiririm. Hiç aksatmazdım. Sadece bu seferlik 10.000'i 10 10 geçtirdim. 12.000'de değiştirdim yani. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. İkisi de aynı fitre. Bu aracın içinden çıkan 12.000 km'de kullandıktan sonraki fitre. Bu da sıfır fitre. Yani bu ne demek oluyor? Bu fitreler, hava fitreleri çok önemli araçlarda. Gördüğünüz gibi baya bir tozu hapsetmiş. Bu da motorun sağlığını. Ee, çok büyük bir faydası var. İçini görebiliyorsunuz. Bunun içine bakın bir de. Bak bir de bunun içini görün. Yani bu hava elinizden geldiği kadar çok erken değiştirin. İsterseniz yağ bakımına gitmeden 7000 ve meredeyken kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani arada bir bunun kontrolünü yapabilirsiniz. So Takmaya geldi ya fitesini takmadan önce ilk başta içini dolduruyoruz Doldurmadan kesinlikle yağ takmayın Yoksa boşluk yapıyor Hava yapar gibi bir şeylerler Yani o olay, olaydan ibaret Motor çalışırken ilk başta ufak bir yağlama soru olup Motorun aşılmasını artır Onunla kaynaklı böyle bir yağ yağ koyuyoruz İçin ilk başta Şöyle Yanlara taşabilir sorun değil çünkü buradan giren yağımız buradan arındırılıp tekrardan geliyor içine yani. Yağımız temiz olduğu için buralarda taşla da sorun olmaz. şunu çekecek süzecek bunu daha tekrar dolduracağız. Biraz da içeri doğru süzecek göreceksiniz. Bak aşağıya doğru iniyor. Süzülüyor yani yavaş yavaş. Süzgeçten geçiyor. Tekrardan dolduralım. Taşsa da sorun değil tekrar dediğim gibi. Şuradan hatta şöyle şurayı yağlayın ki şöyle şu contayı daha düzgün yapışsın. Bu şekilde. Evet şimdi direkt fitrimizi bu yere takacağız. Şöyle. fazla sıkmayın arkadaşlar yaftesini el ayarında sıksanız yeterli çok fazla sıkmaya gerek yok şöyle bez yapımıyla el biraz daha sıkacağız Atilla bez getirsene bana şu şeyde, ayna, dikiz aynasını sağda hemen görürsün ver onu bana şöyle Dışı, i̇çeriden tapayı getirsen o kartar tapası vardı ya, yenisi Onu getir takalım. Kartar tapası takmaları geliyor şuradan damlayan. Ya. Bu arada eski kartar teli jonta var jonta Yok yok şu var ya şurada içeride tapa var orada görürsün. Şurayı yeni takacağımız Bu da pulu Eskisinden söktüm Şu bunun orijinalini yenisini bulamadım O yüzden böyle buna takacağız Bu takmayı unutmayın sakın Yağ kaçağı meydana gelebilir Bunu arkadaşlar normalde torklu sıkmamız gerekiyor ama evet. ben el ayarında evet. Artık alıştığım için Tam neredeyse nokta durabileceğimi bildiğim için Şöyle çok fazla sıkmanıza gerek yok Zaten bir iki gün böyle bekletirsiniz Kaçak varsa biraz daha sıkarsınız Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz Ben şu an tatlı bir ayarda sıkıyorum Fazla zorlamadan hiç atlatmadan, sıyırmadan Tamam Şu an yeterli Tamamdır Yardımın kısa geldiği için Ben de böyle bir çözüm yolu buldum Ne yapayım pratik Şey ortadan yardım Bak uzatma yaptım Pratik zeka Bak şimdi Şöyle yavaş yavaş dokuyacağız Kaldıracağım şey bir yandan sonra en En şey yol bu on 국민in Yağımımızı yaptık şimdi kafamızı kapatık bir çalıştırmaya deneyeceğiz bakalım sonuç ne olacak Seste azalma var mı İlk başta çalıştırdığı zaman ses azalma oluyor genelde ama çalıştır bakayım Atilla. Evet arkadaşlar motor yağımızı yağ filtremizi, hava filtremizi değiştirdik. Sıra e, mazot filtremize geldi. Mazot filtresi değiştirmek için buradaki anahtarların dışında birkaç tane daha anahtar kullanacağım bunu da belirteyim. Ama diğer e, yağ filtresi, mazot şey, e, yağ, daha sonra hava filtresi değiştirmek için gösterdiğim ekipmanlara ihtiyaçınız var. Bunu sökmek için de ufak tefek böyle ince küçük işte şeyler var alet evaplar. Onları kullanacağım. E, bunları kullandıktan sonra da yerinden çıkacak zaten. Ee, bu mazot filtresi çok önemli, burada söyleyeyim. Ee, arabanın can damarı gibi diyeyim. Benim gözümde böyle. Tabii ki herkes fikri yarışı ayrıdır. Enjektörlere gitmeden önce yapıtı süzüyor. Mesela yarın öbür gün e, istasyonlardan kirli bir mazot aldığınız zaman bu filtre hayatınızı kurtarma ihtimali çok yüksek oluyor yani. Çünkü mazot filtresi süzgeçten geçiriyor ya, mazotu. Şimdi zaten esisiyle yenisinin arasındaki farkı da göstereceğim. Şu an e, toplamda, totalde 23.000 kilometre oldu. 23.000 kilometre sonraki fitren haliyle Şimdi yeni fitren arasındaki fark göstereyim. Burada da şu bir kivideyi söktük. Şuradaki kivideyi söktük. <Gülüyor> Bunların hepsi yıldız halinin torkisi diye geçer. Şuraya erişebilmek için şuraya da söküyoruz. Şurada demir parçası var. Kabuların birleştirme kanalını yapmışlar. Şurada aynı 10'luk lokmayla burayı da. Şurada bideyi gördüm. Bu bideyi söküyoruz şöyle. Onu da söktük, şuraya aldık. Buradan ayrılıyoruz zaten şöyle. Şurada kayma da. Şöyle ayırdık. Boşa çıktılar. Şöyle oluyor. Şu. Alanı genişlettik. Şimdi şuradan böyle gireceğiz. Şu bideyi de doluk. Evet. Şu an oşa çıktı. Daha sonra şuradaki kabloyu öne doğru çektiğimiz zaman açılacak. Evet, ön buradaki bir şuradaki vidayı da söktük. Şurada bu söktüm şöyle atıyor zaten boşa çıkıyor. Çektikten sonra şuradaki yeşil iki tane şey var, sağ soketimiz var ya. Şey gösterebiliyor muyum şurada? Hı hı. Yanlardaki sağa sola var. Bunları bastırarak yukarı çekeceğiz. Yukarı çektik. Gördüğünüz gibi. Aynı anda. Şimdi aynısını kapıda da var, mavi olan var. Bu da aynı şey işte. Tam kullanacağız temizleyici malzemesi var. Balta sipeni yetti. Çok güzel temizleyicileri mazot bu arada. Kim mazot boşaltacağız? Şu kan boşaltalım. Bu akış biri halinde. Şöyle içindeki mazotu boşaltalım da. Şuraya şöyle. Şuraya ben çizik attım. Bunu normalde torklu sıkmamız gerekiyor. Tork anahtarı bunun küçüklerinden yok. O yüzden böyle çizgiyi attım ki bunları birbirine sıkılamanız gerekiyor. Bu mazot fitresini çok fark ediyor dediler bana. Bunu bilginiz olsun yani. Şimdi sökerken göstereceğim size. Kapat. Evet, sökerken yine fitre anahtarı kullanıyor. La fitresi. Bunu sökerken dikkat edin. Kırmamaya özen gösterin. Şuraya. Şişe Şavas. Nasıl zurück? Das. Ich bin. önce kalacak. Aslında yarım kilo mazot var, Sonra bunu araba koyarsın. Mazotun yarısını döktük, kapı kalmış, kesin ki kapı koysaydık. Burada yarım kilo yakın mazot var. Bayağı mazot gitti ama. Olsun. Şu an 15 beş lira mazotu bir boşalttık. Tamamdır. Evet. Tamam. Tamam, bu Hali bu bak bana neyse. Temiz bak. Şunu videoya al da, yalnız terkliyorum şu bu şekilde. Evet. Böylelikle Çok kirlenmemiş de. Bana mı öyle biliyoruz? Kirliyordur muyum? Biraz kirli. Şimdi anlarız ya. Yenisine bakalım. Yenisi... killenmemişti yer filden bakayım. Oo. Yine fark var ya. Bayağı Ufak, fark var. Farktan var bak. Yanlardan şey yapmış. Aynen. Hafiften bir sarı var galiba. Ya ben ben. Şu contada çok önemli bir için contayı da değiştireceğiz şimdi. Contanın şurada halka yeri var. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Şurada tam tırnak noktası var arada. Şöyle. Şimdi bunu değiştirelim. temizleme işlemi yapacak işinim içine, içine ondan sonra tekrar yere takacağız. Yapmayı başarabildik. Zor da olsa yaptık. Evet, Biraz daha çekelim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi birbirine değdi şurada. Bunu ben kendim elle yaptım ya, çizdim. Tamam aslında şimdi yere takacağız. Çentik dediğim kısım şu, şöyle mekanizma, şöyle. Şunu göstereyim de. Şöyle oynuyor, çektiğiniz zaman açılıyor şu şekilde. Aşağı çekince açılıyor gördüğünüz gibi. Şu yeşilden solda da var. İkisini böyle bastırıp yukarı çektiğiniz zaman fitret sökülüyor. Sökmük bu kadar basit aslında da tabii yeri zor. Şimdi bunu yerine takacağız. Şöyle şuradan Evet Şimdi, Şimdi şey taktık şu elektrik soketini taktık ya Aynen aç kapa yapacağız şimdi kontağı mazot dolduracağız ya. bakayım kaçak var mı mazot kaçağı. Soketlerini taktık ya. Tamam aç bir daha kapat şimdi kontağı. Tekrar aç. Tamam şu an kaçak gözükmüyor. Bir daha aç kapat yap. Aç kapat yap sen ben sana dur derim. Aç. Kapat kapat kapat kapat. kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çitçiklere oturmaya dikkat edelim Tam soket oturamadık O yüzden oradan basınç yaptı Şimdi tekrar doldur boşalt yapacağız Atilla Kontağı aç şimdi kontağı Tekrar kapat Aç Kapat Aç Kapat. Aç. Ha? Anlamadım. Kapat. Aç. Herhangi bir arzulanması yan mı değil mi? Atilla, şeyi doldurmayı yaptı. Tamam, mazot filtresi doldu. Çalıştır bakayım, çalışacak mı araba? Tamam bir kaçak var mı kontrol edeyim ben? Gaz der arabaya? Tamam görülürde bir şey yok stop it. Bakalım bu kadar, bakalım nasıl olacak. Nasıl? Evet arkadaşlar şimdi mazot yağı, yağımızı, yağ mazot tesisini değiştirdik. Ufak bir test uçuş yapıyoruz. Ancak e, hulyalda arızası vardı araçta. Şu an e, ışık geliyor tekrardan. Orada bir bakacağız ama şu an e, önemli olan bizim için arabanın bakımlarıydı bunları hallettim. Şu an ufak da olsa bir motor sesinde falan böyle bir incelme var yani. Önceden çok böyle aşırı derecede bağırma oluyordu. Tabii ki normal bu 12 km'ye gelmişti araç. Ee, günlük yaptığım kilometre bazen 150-160 km'ye geçtiği için bundan kaynaklı zamanım olmuyor. Ee, bir de havalar soğuk diye uğraşmak istemedim açıkçası. Ama bugün e, bir kaza geldik ve içinden hemen uğraştık işimizi bitirdik. Ee, şu an görünümde bir şey yok. tam olmamış da baktıracağız Şimdi eve doğru geç, geçelim yani fazla turlamaya gerek yok Bir diğer da görüşmek üzere arkadaşlar kanalı takip etmeye abone olmayı unutmayın ee, arada bir böyle hem eğlence tarzı hem e, aracın tamiriyle ilgili videolar çekeceğim ee, bu şekilde İlerleteceğiz. E, atölyeyi de gördünüz. Atölye çok içi çok karışık. Şu an oray, orayla oraya çok çok olmuyor. İçerisinde de e, başka işlerle başıyorum. Ondan kaynaklı Ve onun çok fazla. Gelecek zamanlarda daha da böyle farklı sistemli şeyler gelecek. E, bu günülsü çekecektim. Onun hakkında hatta e, söz vermiştir size. Ziyarete başladık. E, son durum ne bir falan diye bunun hakkında bir video yapacaktım. İlk de bir video yapacağım demiştim. E, hala aklımda bu unutmadım bunu. E, hem arabayı gösteririm, ha çık çık, Ezeceğim. Hem de bir de çek çek yani verdiğim sözü tutmuş olurum evet. bu şekilde. Tamam şimdi kapatabilirsin artık.